<gülüyor> değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber ile karşınızdayız efendim. Ben Deniz Ömer Tariqe Mazda, tarikhaber.com ana haber ürteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çek olursak değerli dostlar.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 obçanla yayında yayındayız efendim obçanla yayın kanalımız Stark belki bir endem bir ekene de hayırlı işler kanalımız. Tu arka TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Peki de aynı yani izler dostlar ki kanalımız Tarık'a belgeleyen bir ulaşabilirsiniz. Süper Life'la yayınlayınca kendimiz, Süper Life kanalımız Tarık Aferti yüreklerimizdere ulaşabilirsiniz. Ama derbi başlıyor değerli dostlar. Bir saatten bu ekranlarda günler içinde böyle kendim ala derbi başlıyor. Jorgos kıldığı derbi tarihlerinde üst ikinci maçtı, haydi dikkat edin. Son dakika böyle akcizden nefes kesen maç başladı derbide değerli izleyenler. Trabzonspor Fenerbahçe yikti. Salarjierde üst üste ikinci kez kaybetti. Son dakika beni göre Süper Lig'in 15 haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya orada mavi-siyah taraftara yoğun ilgi gösterdi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergileri ve dev bir heyecan fırtınasına fırtınasına sahne olan karşılaşmada Kazanan taraf 2-0'a skorla Trabzonspor oldu. Fenerbahçe üst üste ikinci yenilgesini aldı. İşte maçlar detayları. Spor. Spor. Spor Toto Lig. Son dakika. Akyazı'da nefes kesen derbi. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yıktı. Sarı Laci Vertliler üst üste ikinci kez kaybetti. Son dakika. Akyazı'da nefes kesen derbi. Trabzonspor, Spor, Fenerbahçe'yi yıktı. Sarı lacivertliler üst üste ikinci kez kaybetti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompresi'nde oynanan müsabaka mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve dev bir leyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf, Skorla Trabzonspor oldu. Fenerbahçe üst üste ikinci yenilgisini aldı. İşte maçtan detaylar. Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupasının sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve her iki takımın da birçok kez rakip kaleyi yokladığı maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan müsabaka, Trabzon Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Maybümez ve 90 dakikada Mahmut Rezebüet kaydetti. Bu skorun ardından iki maç aradan sonra kazanan Trabzon Spor puanını 26'ya yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez kaybeden Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı. Sarı Yacivertliler maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor gelecek hafta Karagümrük deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Hatayspor'u ağırlayacak. Kıngin füzesi direkte patladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Fenerbahçe bir kontra atak fırsatı yakaladı. İrfan Can Kahveci, taşıdığı topu sol kanattaki Joshua King ile buluşturdu. Meşin yuvarlak sağına çeken Norveçli futbolcunun çektiği şut iki direğin birleştiği noktaya çarptı ve oyun alanına geri döndü. Vitor Hugo'dan Ferdi'ye geçit yok. Müsabakanın 37. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında rakip yarı alanda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına kadar girdi. Açısı daralan Kadıoğlu, şutunu çekti ancak Trabzonspor savunmasında Vitor Hugo araya girerek müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere gitti. Altay kalesinde devleşti. İkinci yarı oldukça hızlı başladı. Trabzonspor, 54. dakikada çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. Bordum mavilerin yakaladığı kontra atak fırsatında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mahmut Rezebet, sol taraftan ceza sahasına giren Edin Visca'yı gördü. Deneyimli futbolcunun köşeye plasesini Altay bayındır son anda çıkardı. Cirespo ikinci sarıdan kızardı. Fenerbahçe'de ilk yarıdan sarı kartı bulunan Miguel Edrespo, 57. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartta oyundan ihraç edildi. Mal Gomez'den temiz bitiriş. Kırmızı karttan 3 dakika sonrasında orta alanda topla buluşan Tasos Bakasetas, savunma arkasına sarkan May Gomez'i gördü. Ceza sahasına kadar giren May Gomez, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Rezekvet maça noktayı koydu. Müsabakanın son anlarında Fenerbahçe'nin savunma güvenliği kayboldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Rezekvet'in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 geldi. Trabzonspor'da 5 değişiklik. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yıldızspor Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı Yılport Samsun maçında ilk 11'de görev verdiği İbrahimin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Barti ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siltis, Vizca, Abdülkadir Ömür ve Gomezi tercih etti. Bordo Mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatay maçında sakatlanan Edin Vizca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü. Atakaş Hatay Spor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, Lig'de 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Hamsik yine yedek. Trabzon Spor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu. Slovak oyuncunun yerine orta alanda Abdülkadir Ömür forma giydi. Bu futbolcu, orta alanda Vakasetas ve Siopis ile birlikte görev yaptı. Trabzonspor'da Durukan Toköz, Serkan Hasan ve Değersiz'in yanı sıra genç oyuncular Lahçim, Keremşen, daha altı kardeş ve Emrehan Gedikli 22 kişilik maç kadrosu içerisinde kendilerine yer bulamadı. Fenerbahçe'de 2 değişiklik. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Jorge Jesus hafta içinde kupada oynanan İstanbulspor maçı 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Trabzonspor karşısında kalede İrfan Can Evribayat'ın yerine sakatlığı düzelen Altay Bayındır görev aldı. Emre Moryedek kulübesine çekilirken savunmada Serdar Aziz giydi. Sarılı Civertli takımda sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Oskin ve Arda Güler ise maç kadrosunda alınmadı. Trabzon vurgulu koreografi. Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen Mert'tir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuranla Mert'tir. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadelerine yer verildi. Bordomavili taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi. Konut takım taraftarı ise spor güvenlik kurulunun kar geçiminde yer almadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Selçuk İnan ilk maçında şoke oldu. Evinde. Pistemesi depremi. Kararını iletti. Ayrılıyor. Çırılçıplak soyunan kadın. O haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu yakınlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ürkülen tablo park açılıyor. Günde 530 bin kişi mortal bile doldu. Değerli izleyenler. Kono virüsü de tablo geldi. Fark giderek artıyor. Çin'de tedbirler gevşetildi ama Çin'de COVID-19 tedbirler gevşetilmişti. şimdi bu hamlesinin ardından virüsün giderek daha fazla Resmi rakamlarda gerçek salgın tablosuna dair tahminler arasındaki fark edilmesi artıyor. Bir yandan salgın kontrol tepkilerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, mortlarda ve kremortolumlarda yoğunluğun arttığı bilgisi beliriz. Haber. Haber. Dünya. Koronavirüste korkutan tablo. Fark giderek artıyor. Şimdi tepkiler gevşetildi ama. Koronavirüste korkutan tablo, fark giderek artıyor. Çin'de tedbirler gevşetildi ama. Çin'de Covid-19 tedbirleri gevşetilmişti. Çin'in bu hamlesinin ardından virüsün giderek daha fazla yayılması ile gerçek salgın tablosuna dair tahminler arasındaki fark giderek artıyor. Öte yandan salgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, diniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluğun arttığı bilgisi verildi. Ülkede COVID-19 politikasındaki yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken ölüm istatistiklerinin tutulmasında benimsenen yeni standartlar, virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açıyor. Salgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluk artarken, vaka, hasta ve ölüm istatistikleri gerçek tabloyu yansıtmaktan uzak görünüyor. Ülkenin kuzeyindeki Shandong Eyaleti'nin Çingdao ile güneyindeki Guangdong Eyaleti'nin Dongguan şehirlerinin yerel sağlık komisyonlarının açıkladığı günlük vaka sayısı tahminleri, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı resmi rakamlar ile sahadaki durum arasındaki çarpıcı farkı ortaya koydu. Çingdao Sağlık Komisyonu Başkanı Bo Tao, yaklaşık 9 milyon nüfuslu kentte günde 490 bin ile 530 bin kişinin enfekte olduğunu tahmin ettiklerini bu hastane ve klinik başvurulan hastalar verilir, şehirdeki salgın tablosunun tepe noktasına ulaşmadan önceki ani yayılmaya işaret ettiğini belirtti. Dongguan Sağlık Komisyonu ise bilgisayar modellenme ve uzman değerlenme konusunda kentte günde 250 bin ila 300 bin kişinin enfekte olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Komisyon, nüfusu 10 milyonu aşan kentteki günlük vaka sayısının hızla arttığı, sağlık kurumlarının ve personelinin büyük baskı ve zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu aktardı. Resmi rakamlara göre virüse bağlı ölüm yok. Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıkladığı resmi rakamlara göre, Çin Anak arasında son 24 saatte 4128 vaka tespit edilirken virüse bağlı ölüm görülmedi. Komisyon, Dongguan'ın bağlı olduğu Guangdong Eyaleti'nde 1737, Çin onun bağlı olduğu Shandong Eyaleti'nde ise 30 vaka kaydedildiği bildirdi. Çin'de test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından çok sayıda vakanın ve virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor. Ülkede hastaneler, nordlar ve krematoryumlarda yoğunluğun arttığı gözlenirken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı COVID-19 semptomlarının görüldüğünü aktarıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Covid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Covid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti. Çin, daha önce Covid-19'den ölümleri daha geniş tanımlıyordu. Kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı hastalar, kalp krizinden hayatını kaybedenler eğer test sonucu pozitifse COVID-19'den ölmüş sayılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, COVID-19'den kaynaklandığı varsayılan veya olası görülen ölümlerin de kayda geçirilmesini öneriyor. Çok sayıda ülke, kendi istatistiklerinde halen bu geniş tanımı benimsiyor. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Nesilde bir kez görülebilecek denilmişti. Felaket büyüyor. Ölü sayısı arttı. Akşener'den gündem olacak adaylık çıkışı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Canlı yayında da böyle giderse maçlar bitmez dedi değerli izleyenler. Rıfvan canlı yayında patladı böyle giderse Türkiye'de maşa bitmez dedi. Spor Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonunda 7 dakika ilave edilmesi hakkına konuşan Rıdvan Dilmen canlı yayında bu konuya değindi. Dünya Kupası'nda uygulanan kuralın Türkiye'de, Türkiye Ligi'ne de yansımasını değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç ifadeler kullandı. Spor. Spor. Fenerbahçe. Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı. Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı. Böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonuna 7 dakika ilave edilmesi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, canlı yayında bu konuya değindi. Dünya kupasında uygulanan kuralın Türkiye ligine de yansımasını değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç ifadeler kullandı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Dünya kupasına verilen aranın bitmesiyle birlikte Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ekranlara döndü. Karşılaşmanın devre arasında kameralar karşısına çıkan Dilmen, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çok anlamsızdı. Rıdvan Dilmen, ilk yarıda kayda değer tek bir şey var, hakemi çok beğendik. Tek beğenmediğim şey Batı gösterdiği sarı kart. Her şeye aykırı bir sarı kart gösterdi. Çok anlamsızdı. Batı şimdi çıkarmak zorunda. 7 dakika ne oldu anlamadım. Rıdvan Dilmen, Maçta 7 dakika ne oldu anlamadım. Bu uzatma olaylarını anlayamıyorum. Bunu basketbola çevireceğiz. Daha çok duracak oyunlar olacak. Kriter ne bu önemli? Nefes almaya bile böyle dakikalar eklenirse çok tartışma olur. Türkiye'de maçlar bitmez. Rıdvan Dilmen, böyle giderse Türkiye'de maçlar bitmez. Daha maçların sonuna çok dakika eklenir. Böyle giderse bu iş çok garipleşir. En çok aranan haberler. İletişim yardım gizlilik gizlilik politikası Ana haber bültenimize devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. PKK yanları teröristirdi. Paris'i savaş alanına çevirdiler. Terör PKK yanları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Fransa'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası başkent Paris'te gerilim yükseldi. Terör PKK yanları elinde terör götüp paçalarıyla polise çatıştı. Çoğu maskeli saldırganlar otobüs duraklarını, park halindeki otomobilleri, evleri ve dükkanları ateşe verdi. Polise de taş sopa ve havai fişeklerle saldıran terör yanları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı. Haber. Haber. Dünya. Terör örgütü PKK yanlıları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Terör örgütü PKK yanlıları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Fransa'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası başkent Paris'te gerilim yükseldi. Terör örgütü PKK yanlıları. Ellerinde terör örgütü paçavralarıyla polisle çatıştı. Çoğu maskeli saldırganlar, otobüs duraklarını, park halindeki otomobilleri, evleri ve dükkanları ateşe verdi. Polise de taş, sopa ve havai fişekle saldıran terör yanlıları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı. Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSI 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Paris'te silah sesleri. Çok sayıda kişi yaralandı. Meydanın yakınındaki tren platformlarında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, Başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile tüm simgeleyen bez parçaları taşıdı. Sokaklarda anarşi hakim, terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Çoğu yüzünü maske ile kapatan, havai fişek ve maltaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, Sivillere ait çok sayıda otomobil ve motor sikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti. 31 polis yaralandı. Paris Emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı. Terör örgütü PKK yanlıları dün de polise saldırmıştı. Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, saldırganın aşırı sadece olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez değerlendirmesinde bulunmuştu. Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10. bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Alandaki polislere saldırmış, caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti. Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az altı polisin yaralandığını belirtilmişti. Dün Limpien caddesinde bir Fransız vatandaşının etrafında bulunan kişilerin üzerine silahlı ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı. Fransız basınında William May olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti. Haberlerde saldırganın 2016 ve 2021'de iki kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkeziye saldırdığı ve iki kişiyi Bu nedenle hapiste atıldı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor. Ağabey, en çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı. Bana haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. Maçın 12. dakikasında izleyenler televizyondan duyuyor televizyondan duyduğu değerli izleyenler Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu. İzleyenler sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı müthiş bir tempo ile başladı. Dünya Kupası nedeniyle lig verilen aranın ardından derbiye sahne olan Süper Lig'de iki ekip de kazanmak için sahaya çıktı. Mücadelenin 12. dakikasında Fenerbahçe'de Göso King'in mükemmel şutu direkte patladı. Yıldız oyuncunun şutunda direğe çarpan topun sesi televizyondan duyuldu. Spor. Spor. Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu. İzleyenler sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu. İzleyenler sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı müthiş bir tempo ile başladı. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından derbiye sahne olan Süper Lig'de iki ekip de kazanmak için sahaya çıktı. Mücadelenin 12. dakikasında Fenerbahçe'de Josu King'in mükemmel şutu direkte patladı. Yıldız oyuncunun şutunda direğe çarpan topun sesi televizyondan duyuldu. Joshua King <gülüyor> 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzon skorun Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelenin henüz başında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Sarılıcı Vertlilerin golcüsü Josue Aking'in vuruşu direkte patladı. Çıkan ses televizyondan duyuldu. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde sol kanattan yüklenen sarılıcı Vertlilerde Josue Aking'in vuruşu Hurcan Çakır'ı geçerek direkte patladı. Direktten çıkan ses televizyondan duyuldu. Futbol severler o anları sosyal medyada paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politik. haber <gülüyor> bütemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu maç olan müjde açıklaması geldi. Pazartesi gününü işaret etti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili değerli izleyen geldi. Pazartesi yeni müjde vereceğiz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı mili sitemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeyi milletimize paylaşacağız dedi. Karadeniz gazını kullanıma koyduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdelerimiz olacak dedi. Haber. Haber güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı ile ilgili açıklama. Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı ile ilgili açıklama. Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma koyduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdelerimiz olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, X1 Rize İl Sınır Yolu ve Çatı Afet konukları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Karadeniz gazı ile ilgili pazartesi günü yeni müjde açıklayacaklarını ifade eden Erdoğan, seçimlere ilişkin olarak gelince ne yapacaklar, söyledikleri tek şey, Bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Terör örgütleriyle masa altında el sıkışıp ülkenin güvenliğini onlara bırakma sözü verdiler dedi. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları. Sizleri bayağı özlemişim ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Adam gibi adam, insan gibi insan dolu Erzurum'la bir kez daha kucaklaşma bahtiyarlığı içindeyiz. Erzurum 1048'deki pasimler zaferiyle Anadolu'yu ebedi yurdumuz hale getiren yolu açmıştır. Erzurum, kilidi ülke İslam'dır. Biz 20 yıldır her sözümü tutmuş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'un da altyapı eksiklilerini giderdik. Şimdi biten projelerimizin resmi açılışlarını yapmak için Erzurum'a geldik. İspir yolu, Önemli ulaşım projelerinden biridir. 20 kilometrelik bu yolu, 3 ayrı tünel ve bir köprü ile bugün resmen hizmeti açıyoruz. Erzurum'a bu yakışır. Güzergan üzerinde yaz-kış güvenli araç trafiği işleyebilir. İnşası süren, kınık ve dallık kavak tünellerinin bitmesiyle bu projeyi tamamen tamamlayacağız. Pazartesi gününü işaret etti. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma koyduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdelerimiz olacak. Hep söylediğimiz gibi ülkemizin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Son 20 yılda bu şehre 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3.911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 106 adet sağlık tesisi yaptık. 14.444 konut projesini hayata geçirdik. Tramvay hattı için çalışmaları başlatıyoruz. Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Ve Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı için çalışmaları başlatıyoruz. Cumhurbaşkanını seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler? Türkiye ne zaman bir hamle yapsa önüne hep engeller kurulmuştur. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlattığı sanayi atılımları böyle kesilmiştir. Adnan Menderes'in Özal'ın önü böyle kesilmiştir. ve vesayetlerle önümüz hep böyle kesilmek istenmiştir. Ataların, makam adamı bozmak, ayarını ortaya çıkartır diye bir sözü var. Bizim üstlendiğimiz görevde ayarımızı ortaya koyduk. Şimdi birileri çıkmış, bizimle eser siyasetinde bicelemedikleri siyaseti seçim yarışına çevirmek istiyor. Siyaset meydanı er meydanıdır. Karşımıza çıkacak her olacak. Her olacak ki bu kapışmadan milletin hayrına neticeler doğsun. Hatırlayın 2007'de Cumhurbaşkanı'nı bize seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler. 2013'te gezi olaylarından itibaren ne oyunlar oynadılar. Terör örgütleriyle masa altında el sıkıştılar. 2016'da tankların arasından geçerek ve eldiğe başkanının evine gitti kahvesini yudumladı. Biz de Atatürk Havalimanı'nda bizi bekleyen on binlere geldik. Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında ne kirli pazarlıklar yaptılar. Amaç, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı devirmek. Yerine ne koyacaklar belli Yerine ne koyacaklar belli değil. Gelince ne yapacaklar? Söyledikleri tek şey, bizim yaptıklarımızı yıkacaklar. Terör örgütleriyle masa altında el sıkışıp ülkenin güvenliğini onlara bırakma sözü verdiler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı. Paris'te silah sesleri. Çok sayıda kişi yaralandı. Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç sonunda <gülüyor> ağır sözler geldi. Futbol bilgisi yok denildi değerli izleyenler. Futbol bilgisi yok denildi. Serdar Ali Çelikerden, Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mora çok ağır sözler geldi. Fenerbahçe Spurs Rosberg 15. haftasında Trabzonspor deplasmana çıktı. Medial Medikal Park Stadyumu Şenol Güneş Spor kompleksindeki karşılaşmadan 1-0'lık Mario ayrılan Salli Haciyatler'de Emre Mor 2. yarıda oyuna, oyuna dahil oldu. Ancak etkisi bir performans sergiledi. Spor yorumcusu Terdaraylı Çeliker'den milli futbolcu için çok sert yorumlar geldi. Çeliker Mor için futbol bilgisi yok dedi. Spor. Spor. Fenerbahçe. Futbol bilgisi yok. Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor'a çok ağır sözler. Futbol bilgisi yok. Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe maçı sonrası Emre Mor'a çok ağır sözler. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksindeki karşılaşmadan bir sıfırlık mağlubiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler'de Emre Mor, 2. yarıda oyuna dahil oldu ancak etkisiz bir performans sergiledi. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den milli futbolcu için çok sert yorumlar geldi. Çelikler "Normal için futbol bilgisi yok." dedi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı da oynanan müsabakada kazanan taraf 1-0'lık skorlu Trabzonspor oldu mavi Mavillilere galibiyeti getiren golü 61. dakikada May Gümez atarken, Fenerbahçelik'te üst üste ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Sarı Yacı Emre Mor, 70. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonspor karşısında etkisiz bir performans sergileyen Mor'un oyunu sosyal medyada tartışılırken, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den ağır bir değerlendirme geldi. Emre Mor'dan bir şey olmaz. Milli futbolcunun futbol bilgisinin olmadığını dile getiren Çelikler, Emre Mor'dan bir şey olmaz, Fenerbahçe taraftarı anlasın. Dembeli'den de Rafinha'dan da olmaz. Bunlar çalım atmayı top oynamak zanneder. Futbol bilgileri yok bunların, dedi. Büyük maçlarda çözülmeye başladı. Jorge Jesus için de yorumlarda bulunan Çelikler, Jorge Jesus, büyük maçlarda çözülmeye başladı. Jorge Jesus'u bu yüzden sevmedik. Vasatizm gömleğini yırttığı için sevdik. Trabzon spor deplasmanına gidip oyunu tutayım demediği sevdik şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mert Hakan Yandak Ama haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarız efendim. Diğer haberimize geçiyoruz. Mağlubiyetin nedenini açıkladı. Taktik değilleri derdi. Yani Jorge Jesus Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin nedenini açıkladı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Trabzonspor'da De depresmanda alınan mağlubiyetin nedenini açıkladı. Spor. Spor. Fenerbahçe. Jorge Jesus Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin nedenini açıkladı. Jorge Jesus Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin nedenini açıkladı. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor deplasmanında alınan mağlubiyetin nedenini açıkladı. Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin nedenini açıklayan Jesus, "Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyordum. Trabzonspor'un lider olma hırsı var. 11 ile 11'de daha iyiydik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra her şey değişti" dedi. "Hep bir eksikten kaybettik. Dengeyi yakalayamadık." 3 maç üst üste kırmızı gördük. Hep bir kişi eksikken kaybettik. Miguel Respon'un kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Midfieldersi çıkaracaktık. Bunu konuştuk. Teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç sonunda ağır sözler. Ana haber bürtüverimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Tam 44 yıl sonra büyük tesadüf 61. dakikada değerli izleyenler oldu. Fenerbahçe maçı da damga vuran tesadüf gelip süperlikler 44 yıl sonra bir ilk yaşandı. Son dakika haberine göre Süper Turo Süper Lig'in 15 haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Melikare Parti Stadyumu Şenol Güneş spor kompleksinde oynanan müsabaka Bordo Mavilerin bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a garibet getiren gol 61. dakikada Maxi Mezin ayağından gelirken Süper Turo Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar. Spor. Spor. Trabzonspor. Trabzonspor Fenerbahçe maçına damga vuran tesadüf. Süper Lig'de 44 yıl sonra bir yıl. Trabzonspor Fenerbahçe maçına damga vuran tesadüf. Süper Lig'de 44 yıl sonra bir yıl. Spor haberleri, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan müsabaka, Borçum Avidilerin bir sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 61. dakikada May Gomez'in ayağından gelirken, Spor Toto Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar. Spor haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşma, Medical Park Stadyumunda oynandı. Mücadele seviyesinin yüksek olduğu müsabakada kazanan taraf, Trabzonspor'un 1 bir sıfırlık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bordo Mavirilere galibiyeti getiren golü 61. dakikada May Gómez kaydetti. Tam 44 yıl sonra bir yıl. Trabzonspor, spor, maç aradan sonra kazanırken, spor toto Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra büyük bir tesadüf yaşandı. Opta verilerine göre May Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın Mayıs 1978 Ardından Fenerbahçe'ye 61. dakikada gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Trabzonspor Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çanakkale'den <gülüyor> göçmen sayısı belli oldu değerli izleyenler. Sayılar paylaşıldığı son bir hafta 4340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Türkiye'de son bir hafta 45340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana ise 119.817 düzensiz göçmen gönderildi. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274.311 olarak açıklanmış. Haber. Haber. Yaşam. Sayılar paylaşıldı. Son bir haftada 4340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Sayılar paylaşıldı. Son bir haftada 4340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Türkiye'de son bir haftada 4340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana ise 119.817 düzensiz göçmen geri gönderildi. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274.311 olarak açıklandı. Yurt genelinde 16-22 Aralık tarihlerinde 3.928 düzensiz göçmenin yakalandığı, 4.340 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videonu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1.381 Afganistan, 101'i Pakistan, 2446'sı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3928 düzensiz göçmen yakalandı. Temde durduruldu. Çok sayıda kaçak göçmen çıktı. Uyrukları belli oldu. Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1618'i Afganistan, 109'u Pakistan ve 2613'ü diğer uyruklardan toplam 4340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana ise 66.534'ü Afganistan, 12.385'ü Pakistan ve 40.898'i diğer uyluklardan 119.817 düzensiz göçmen geri gönderildi. Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4.135 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274.311 oldu. Geri gönderme merkezlerinde 4.759'u Afganistan, 3.751'i Pakistan ve 10.266'ı diğer uyluklardan olmak üzere 18.776 düzensiz göçmen kalıyor. Ayrıca... Terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 5675 olarak kayıtlara geçti. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Eski eşi tarafından vurulmuştu. Elinden acı haber geldi. İmamoğlu'ndan olay olacak PSG iddiası. Bu kadar dedikodu var. Bir ifadesini alsanıza. Ana haber ücretimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Twitch'de bir diyor ki hello my friend, I love you seem on go to bilmem falan filan diyor. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda değerli dostlar çaresizce yardım bekliyordu. İmdadına polisler yetişti. Çaresizce yardım bekliyordu. Ağzına ip takılan Martı'nın imdadına polisler yetişti. Sinopta görevli polis memurları ağzına ip dolanan Martı'yı kurtardı. Haber. Haber. İlginç haberler. Çaresizce yardım bekliyordu. Ağzına alp takılan Martı'nın imdadına polisler yetişti. Çaresizce yardım bekliyordu. Ağzına ip takılan martının imdadına polisler yetişti. Sinop'ta görevli polis memurları ağzına ip dolanan martıyı kurtardı. Sinop'ta ağzına ip takılan ve çaresizce etrafta gezen martının yardımına polis ekipleri koştu. Sinop'un sahil noktasında bir martı polislerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Sahilde devriye atan sivil polislerin dikkatini bir martı çekti. Martı'nın ağzına ip takıldığını fark eden ekipler üniversite öğrencilerinin de yardımıyla ipi çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince polis ekipleri Martı'yı veterinere götürdü. Veteriner hekim ipi çıkardı. Sağlığına kavuşan Martı bir süre polislerle yürüyüş yaptıktan sonra gözden kayboldu. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Karşı karşıya gelince neye uğradığını şaşırdı. Sözleri gülümsetti. Kazı çalışmalarında bulundu korumaya alındı. Sahte Doktor Türkiye'nin ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Nesilde bir defa görülebilecek denilmişti. Felaket büyüyor. Ölü sayısı arttı değerli izleyenler. Nesilde bir kez görülebilecek şiddette uyarı yapılmıştı. ABD'de dondurucu soğuk nereliyle 17 kişi öldü. ABD etkili olan dondurucu kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Uzmanlar tarafından nesilde bir kez görülebilecek şiddetli bir soğuk olarak nitelendiren hava şartları nedeniyle ülkede 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Hava şartlarına bağlı Kazalarda ise hayatını kaybedenler sayısı 17 yükseldi. Noel tatilinde ise hava şartları nedeniyle 8 binden fazla. Uçuş da iptal edildi. Haber. Haber. Dünya. Nesilde bir kez görülebilecek şiddette uyarısı yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu soğuk nedeniyle 17 kişi öldü. Nesilde bir kez görülebilecek şiddette uyarısı yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu soğuk nedeniyle 17 kişi öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan dondurucu kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Uzmanlar tarafından nesilde bir kez görülebilecek şiddette bir soğuk olarak nitelendirilen hava şartları nedeniyle ülkede 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Hava şartlarına bağlı kazalarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi. Nurettatilinde ise hava şartları nedeniyle 8000'den fazla uçuş da iptal edildi. Amerika Birleşik Devletleri, dondurucu kar fırtınasıyla boğuşuyor. Ulusal Hava Servisi (NWS) Kuzey Kutbundan gelerek ülkenin yaklaşık 3'te ikisini etkisi altına alan dondurucu rüzgarların, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde hafta sonunda da etkisini sürdüreceğini duyurdu. 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkede olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza meydana geldi. Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde kar fırtınasının neden olduğu kazalarda şu ana kadar en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, NWS, tarafından yapılan açıklamada, yarın da etkisini göstermesi beklenen kar fırtınasının nedeniyle seyahat etmenin aşırı riskli olabileceği belirtildi. Çoğu zincirleme şeklinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi de yaralanırken, yetkililer, bazı bölgelerde saatte 115 km'ye ulaşan kar fırtınasının nedeniyle görüş açısının sıfıra kadar düştüğü uyarısında bulundu. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Polaroidagi sitesine göre ülke genelinde 1,7 milyondan fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, yetkililer, Devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin günler alabileceği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde dondurucu soğuklardan 200 milyondan fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken soğukların, Kanada sınırından Meksika sınırına kadar etkili olabileceği kaydedildi. Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 45 santigrat dereceye düştüğü belirtildi. Neden uyarmıştı. New York, Virginia, Kentucky, Georgia, Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil birçok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden vatandaşları uyarıları dikkate almaya çağırdı. Uçuş takip sitesi Filipe Noel için yılın en iyi seyahat dönemlerinden biri öncesinde 8.000'den fazla uçuşun iptal edildiğini ve 25.000'den fazla uçuşta gecikme yaşandığını aktardı. Uçuşları iptal edilen ya da geciken Amerikalılar havalimanlarında mahsur kalırken, yetkililer, vatandaşlardan hava şartlarını dikkate alarak güvenli bir Noel bayramı için zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu. Nesilde bir görülebilecek şiddette. Amerika Birleşik Devletleri'nde 21 Aralık'ta Ulusal ve Yerel Hava Raporlama Kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi, NOA, ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu. Hava durumu servisi, yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayatı tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Breat-Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eşler olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Lens un un kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken, şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. Ayha! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Corona. <gülüyor> ama ama haber bül temiz değerli izleyenler bu haberle son buluyor. Bir aylan süren sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız değerli izleyenler haber olan tarikhaber.com'a bekleriz Sitemizde yer alan reklamları da tıklayarak bize de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.